Hani böyle şikayet edenler vardır ya ya huyum kurusun çok mükemmeliyetçiyim falan gibi böyle yani bir yandan şikayet edip de bir yandan da aslında övünmek gibi falandır. Belki böyle yapanları çok algılayamıyorsunuzdur. Çünkü kendiniz yapıyor da olabilirsiniz. Şu mükemmeliyetçilik olayına bakın söylemesi bir de zor bir şey ama yaşamımızda da önemli bir zorluk kaynağı olarak Merkezi bir yerde duruyor pek çoğumuz için. Bu acaba ne demek? Nasıl bir şey? Bir insan mükemmeliyetçi olabilir mi ya da olmayabilir mi? Ne durumda olur ne durumda olmaz? Bu konu aslında etiketleme ile ilgili bir sorun. Pek çok konuda olduğu gibi burada da bir şeyleri var yok şeklinde etiketlemeye pek meraklıyız. İyi kötü doğru yanlış faydalı faydasız. Böyle tak tak tak etiketler yapıştırmayı çok seviyoruz. Ben sabırlı bir insanım, ben sabırsız bir insanım. İşte e, kendim için iyi şeyleri rahatlıkla her zaman tercih ederim. Ya kendim için doğrusunu bulmakta zorluk çekiyorum. Bunları hep böyle bir sıfır gibi etiketliyoruz. Mükemmeliyetçilikteki durum da böyle. Aslında tanıma bir baktığımız zaman... Herkesi mükemmeliyetçi diye etiketlemek de mümkün. Hiç kimse değildir diye etiketlemek de mümkün. Çünkü 1 ve 0 olarak bakarsak doğru bir şekilde ölçememiş, değerlendirememiş oluyoruz aslında. Mesela mükemmeliyetçi olduğunu düşünen insanlar ya da öyle davrananlar temelde ne yapıyorlar da öyle düşünüyorlar? Bir konuda olabilecek en iyi şekilde... Bir çıktı ürettiklerinde daha iyisinin mümkün olmadığı noktada üretim yaptıklarında mı öyle olduklarını söylüyorlar. Bunu yapabilen kimse olduğunu zannetmiyorum. Herhangi bir şeyi olabilecek en mükemmel halinde yapmak bence imkansız. Onun bir gram, bir santim, bir milim daha iyisi mümkün olabilir. Mümkün olmaya da bilir ama nereden bileceğiz mümkün olup olmadığını. Yani bir konudaki yapılabilecek şeyin en iyisini yapmış olabiliriz ama bunu yapmış olduğumuzu anlayamayız, ölçemeyiz tam anlamıyla. O yüzden aslında ne kadar mükemmeliyetçiyim dersek diyelim bir durma noktası var. O noktada duruyoruz. Olabileceğin en iyisi değil. Kendi zihnimize göre, bakış açımıza göre optimumunun ne olduğunu düşünüyorsak onu yapıyoruz. O zaman şurada anlaşalım. Bu işi bir ve sıfır olarak görmeyelim. Bu işi bir ölçek olarak görelim. Azaltılabilen ve çoğaltılabilen bir şey olarak görelim. Bu durumda ne olmuş oluyor? Mükemmeliyetçilik genel bir etiket değil. Daha azı ya da daha çoğu yapılabilecek bir şey haline geliyor. Bu çok önemli bir yaklaşım farkı ve yaşadığınız sorunları çözümlemek için de çok faydalı olabilir size. Zamanla ilgili maliyetleri dikkate almak mesela. Yani şöyle durumları düşünün. Ya güzel oldu içimesindi ama çok zaman harcadım ya. Yani bu işe bu kadar zaman harcamak yerine aslında biraz daha az mükemmel yapsaydım da onun yerine şunu da yapabilseydim, şuna da bakabilseydim ya da biraz daha fazla uyuyabilseydim, biraz daha dinlenebilseydim, kendime bu kadar yüklenmeseydim daha iyiydi dediğiniz durumlar oluyorsa eğer bu 1-0 yerine ölçek olarak baktığınızda bu işin hakkı, ederi bu kadar mükemmel olduğu zaman bana maliyeti çok yüksek oldu. Bir daha bunu yaptığımda o kadar değil de biraz daha az şu kadar mükemmel olsun diyebilmeye başladığınız zaman yaşam kaliteniz artmaya başlayacaktır. Üstelik bu sadece ölçekle de ilgili değil. Yani böyle düşünce boyutlarımızı biraz artırmamızda fayda var. Bir sıfırdan çıktık. Artık olaya nokta olarak bakmıyoruz. Var yok olarak bakmıyoruz. Ölçek var. Daha az mükemmeliyetçi daha çok mükemmeliyetçi olmamız mümkün. Ama niye tek bir ölçek olsun ki? Bu ölçeğin yanı sıra durumlar da var. Her durumda aynı şekilde davranmak zorunda değilim. Mesela diyelim ki işle ilgili bir konu var. Belirli bir e, üretim yapmam gerekiyor. Bunun da bir o projenin bir zaman kısıtı var, bir maliyet kısıtı var. Buna göre mükemmeliyetçiliğimi ayarlamam mümkün olabilir. Bütçemin daha fazla olduğu, zamanımın daha uygun olduğu ve alacağım karşılığa göre yatırım yapmamın daha mantıklı olduğu durumlarda daha fazla emek harcayarak, daha fazla kaynak harcayarak daha mükemmel bir şey ortaya çıkarmayı yapabilirim. Ama Bütçem buna uygun değilse, zaman buna uygun değilse, o zaman orada biraz daha ayağımı yorganıma göre uzatabilirim. Ya da diyelim ki işle ilgili durumlar var, mesela özel yaşamım, çocuğum, ailem, eşim, dostum onlarla geçirdiğim zamanlar var. Ya da hobim var, yapmaktan keyif aldığım olaylar var. Bunun her birinde farklı farklı mükemmeliyetçilik ayarları kullanabilirim. Durumsallık bu durumda önem kazanmış oluyor. Hatta zaman bağlamında da bu durumsallık değişebilir. Mesela diyelim ki bir hafta hobilerimle ilgili, hoşuma giden bir konuyla ilgili ayırabileceğim daha fazla vakit vardır. Zihinsel olarak, duygusal olarak daha fazla vakit ayırmaya ihtiyacım vardır. Oturup bir kara kalem resmi böyle saatlerce onun içinde kaybolarak olarak yapabilirim. Bana iyi gelecektir. O zaman öyle yaparım ama başka bir hafta buna hiç vaktim olmayabilir. Öte yandan şimdi dedik ki 1-0 yerine ölçek baktık. Ölçeği de dedik ki farklı durumlarda, farklı zamanlarda, farklı şekillerde değerlendirebilirim. Bir de başka eksenler var. Mesela daha mükemmel olması tek başına bir eksen olarak bunu değerlendirmek yerine ikinci bir eksen olarak da keyfi koyabilirim. Mesela bir işi daha mükemmel yapıyorum, daha güzel yapıyorum ve daha keyifli yapıyorum. Ne güzel. Ama daha mükemmel yapıyorum ama bu daha mükemmel yapma durumu keyif olarak çok sıkıntı veriyor bana. Çok sıkıntılı bir durum oluşturuyor. Bu ikisi birbirinin aynı değil. Ya da keyifli bir şey yapıyorum ama yaptığım şey ya hiç güzel olmuyor ayar olarak falan. istediğim ayarda değil mükemmele çok uzak. Bunları ayrı ayrı değerlendirebilme şansımız da var. Yani işin özü şu. Bir etiketi çat diye kafanıza ensenize bir yere koyup o etikete kendiniz mahkum etmeyin. Ben mükemmeliyetçiyim deyip kendinize bir etiket e, koyarak ya da ya ben aldırmam öyle yaptım mükemmel olmuş olmamış diye kendinize bir etiket koyarak bu etiketin kölesi olmaya gerek yok. Bu etiketi koymak yerine o yaklaşımı, davranışı alet çantamdaki aletlerden birisi haline getirirsem, yaptığım şeyin ne kadar mükemmel, ne kadar az mükemmel olduğunu ölçebilir, anlayabilir hale gelirsem ve bunun ayarını yapabilirsem, durumuma göre, ortama göre, tercihlerime göre, o zamanki ruh halime göre, bana o zaman neyin iyi geleceğine bağlı olarak bunu değiştirebiliyor durumdaysam, o zaman bu yaklaşım, benim için bir ilaç haline, bir deva haline, bir şifa haline gelebilir. Pek çok durumda olduğu gibi burada da iyi ile kötü iç içedir beraber paketlenmiştir. Aslında doğru, yanlış, iyi, kötü bunlar belirli bir durumun içerisinde sadece tek yönlü olarak yoklar. Her şeyin içerisinde hem iyi var, hem kötü var, hem doğru var, hem şer var, hem Yanlış var hem iyi var. Burada yapmamız gereken o durumun içindeki iyi olanı yakalamak, kendimize hizmet edecek şekilde onu yorumlamak, kullanabilmek. Mükemmeliyetçilik de böyle bir şey. Eğer onu kullanmayı beceremezseniz, kendinizi ona köle yaparsanız çok sıkıntılı bir hayat. Yani büyük başarılar olsa da büyük karşılıklar olsa da bununla ilgili büyük bir kasıntıyla... Onun tadını çıkaramadan yaşamak durumu söz konusu olabilir. Ama doğasını anlarsam kendi mükemmeliyetçilik yaklaşımı çözümleyip onu dönüştürüp değiştirip kullanabilir hale gelirsem yaşam kalitemi çok artıran bir konu haline de gelebilir. Hatalarınızı iyi değerlendirin bence. Sorunlarınızı iyi değerlendirin. Çünkü öğrenme oralardan mümkün. Sorunların içerisinde Çözümler de var. Yeter ki doğru bir yaklaşım benimseyebilelim.